Arkadaşlar merhaba. İddaa'nın Tahmin kuponu paylaşmak Merkezi kanalına hoş geldiniz. Bugün sizler için iki tane kuponum olacak arkadaşlar. Bir iddaa, bir de rolling. Rolling kuponumuz bir de iddaa kuponumuz olacak arkadaşlar. Ayrıca alternatif tercihlerimiz olacak. Tabii ki dileyen alternatif tercihleri değerlendirebilir. Dileyen kuponlarımızı olduğu gibi değerlendirebilir. Bu bir e, tahmindir, şans oyunudur. Şans oyunun yanında çoğu işlerin döndüğü yani e, videoda belirtmek istemiyorum arkadaşlar ki hepinizin malumudur. E, çoğu şeyler dönüyor maçlarda. Maçtan önce, maçtan maç esnasında çoğu şeyler dönüyor. Bunun için biraz riskleri azaltmak istedik. İlk kuponumuza geçelim arkadaşlar. Saat 17'de başlayacak. Yani 30 2020 tarihli e, kuponumuz bu. Saat 17'de başlayacak Albinoleffe pergolettese maçı. İtalya seri Yani büyük takımları oynamaktansa bu takımları oynamayı tercih ettim. Büyük takımlara bulaşmıyorum artık arkadaşlar. Siz de e, aklınıza yatıyorsa değerlendirebilirsiniz açılan oranımız 2.20 2.62 55 Hemen değerleri giriyoruz 2.20 2.62.55 Maçımız karşılıklı gol var arkadaşlar. Maçımız karşılıklı gol var. Şöyle göstereyim ben. Şurada görüyorsunuz oranları girdim 220, 260, 255. Maçımız karşılıklı gol varı gösteriyor. Yalnız ben bu maçın bir buçuk üstünü aldım, bir buçuk üst oranı 1.30 arkadaşlar. Bu bu şekilde kombinledim. Sizin de aklınızda etiyorsa bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Dileyen karşılıklı gol varını alır bu maçın. Dileyen yani benim gibi bir buçuk üstüne alır. Bu rolling kuponumuz arkadaşlar. Şu an söylemiş olduğum rolling kuponumuz. E Rolling'e başladık. İnşallah 10 günün sonunda he, basacağınız meblağı da söyleyeyim. Fazla basmayın. Sadece 5 lira basın arkadaşlar. E çünkü rolling e, martingale sistemi bu şekilde işliyor. Bu şekilde ilerleyeceğiz. 10 günün sonunda kazancımızı ve kaybımızı e, yapacağız artık. Ekrana yansıtacağız. Rolling kuponumuzun ilk maçı bu şekildeydi. İkinci maçımız Portekiz Premier Lig'den saat 18.30'da başlayacak. Madeira-Famaliko maçı. Açılan oran 2.50-2.55-2.30. 2.50, 2.55, 2.30. Normal şekilde oynamak isteyen arkadaşlar da oynayabilir. Bu maçın 2.5 üstünü alabilir. Karşılıklı gol varını alabilir. Tabii ben 1.5 üstünü aldım. Bu maçın da 1.5 üstünü aldım. Rolling kuponu olduğu için biraz garantiye kaçtım. Ve 3. maçımız, yani kuponumuzun 3. maçı. İtalya seri saat 19.30'da başlayacak Foggia-Cassertana maçı. 1.85-2.83 1.85-2.83 Tabi e, yüksek oran kovalayanlar da şuradaki tahminlerden yararlanabilir. Yine karşılıklı gol var beklediğimiz bir maç. Yine bu maçın ben 1.5 üstünü aldım. Toplam 2.03 gibi bir oran yapıyor. Rolling kuponumuz. Evet ideal kuponumuza geçelim. İdeal kuponumuzun ilk maçı Yunanistan Süper Ligi'nden Laliysa Voros maçı. Açılan oran <gülüyor> 2.15-2.55-2.65. Değerlerimiz hemen değişecek. <gülüyor> evet yine bu maçın karşılıklı gol varını ve üstünü alabilirsiniz. Tabii ben biraz Garantiye kaçtım artık seriye bağlamak istiyorum arkadaşlar bir 10 günlük seri tutturmak istiyorum ve bunu başaracağımıza da inanıyorum sizlerin desteğiyle Yine bu maçın ben 1.5 üstüne aldım 1.25 oranda risk almak isteyenler arkadaşlar karşılıklı gol varını alabilir üstüne alabilir ama ben risk almak istemiyorum işin açıkçası Evet, sonraki maçımız arkadaşlar kuponumuzun bir sonraki maçı İspanya 2. Lig B'den Millereal Nusya maçı. Açılan oran 1.67 2.80 3.60. Burada e, bir detay size söylemek istiyorum arkadaşlar. Bir analizi yapalım. Analiz esnasında söyleyeceğim onu da. 1.67 2.80 3.60. Evet yine karşılıklı gol var. Maç sonucu 1. Bir. Bakın 1'den 1 bir bitebilir, 0'dan 1 bitebilir bu maç. Zaten eee favori takım yani bu kadar düşük bir oran aç mı açtığına göre iddianın bu işte bir <gülüyor> bir teni olduğunu düşünüyorum. Ben bu maçın da 1.5 üstünü aldım. Yani madem ki o kadar garanti 1.67 oran açmışsın. Neden? Üste 1.95 vermişsin. Maç 2-0'da kalabilir. Ya da 1 de takılabilir. Ben bu maçın 1.5 üstünü aldım. Yine aynı şekilde. Ve son maçımız Yunanistan Süper Liginden Panathinaikos-Lamia maçı. Burada da şu detay var arkadaşlar. Bakın 1.30 oran açmış ev sahibine deplasmanı 6.25, üst oranı ise 1.90. Bu iddianın biraz e, oyunu diyelim. <gülüyor> İnsanları üste çekmek istiyorlar. Hani 1.90 cazip geliyor ya insanlara. E maçı 2 da bırakabilir. Şöyle göstereyim ben. Bakın 2-0, 2-0, 1-1. Yani bu maçında ben bir buçuk üstüne güveniyorum. Bir buçuk üst biteceğini umuyorum. işin açıkçası. Ama e, bir baktınız. Dileyen bu maçın üstünü dağılabilir. 1.90'dan ama ben risk etmeyeceğim. Dediğim gibi e, riske gerek yok. Kazanalım. Az kazanalım. Sürekli kazanalım. Bülten'den seçmiş olduğumuz maçlar. Bunlar arkadaşlar aklınıza yatarsa değerlendirebilirsiniz. Risk almak isterseniz buçuk Dediğim gibi 2.5 üst karşılıklı gol varlarını değerlendirebilirsiniz bu maçları. Ama ben risk almayacağım artık. Yani yüksek oranda kovalamayacağım. Aklımıza yatan maçları sizlerle paylaşacağız. İnşallah güzel bir şeyler yaparız. <gülüyor> rolling kuponumuzu da değerlendirmenizi öneriyorum arkadaşlar. Yarın rolling kupona basacağınız miktar 5 lirayı geçmesin. Çünkü katlanarak giden bir sistem Rolink Bunu zamanla daha da açacağım Şimdiden hepinize bol şans diliyorum Bol kazançlar arkadaşlar